Atmaca aslında gemisavar füze olarak karadan fırlatılabilecek halde şu olma Yani kara platformlarından da deniz hedeflerine angaje olabilecek yetenekte atmaca sistemimiz olacak. Bunlar sabit tesisler ve araç üzerinden de atılacak şekilde teslim edilecekler. Ama kara atmacanın bizim gemisavar mühimmatından farkı şu, kara hedeflerine de angaje olma yeteneği var. Atmaca'nın malumunuz Arif Arayıcı başlığı var, deniz versiyonunun. Deniz hedeflerine daha kolay angajı olsun diye, ee, kara atmacanın ise e, ayar başlı olacak, aracı başlı olacak ve kara hedefleri için de özellikle e, satıh, e, satığa yakın uçması ve coğrafi referanslarla hedefini bulması gibi teknolojileri de kara atmacan içerisinde e, inşallah sağlayacağız. Temel farkı bu. Ama bizim karadan deniz hedeflerine angajı olacak atmacamız zaten mevcut atmacamızın o yeteneği var. Aslında bir seyir füzesi. Evet, seyir füzesi. Evet. Orka Evet şu anda mevcut da Deniz Kuvvetlerimizin elindeki hava platformlarından Atılacak ama Orka'nın asıl hedefi İhalardan da atılabilmesi Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor İnşallah başarılı sonuçları aldığımızda Sizlerle paylaşacağız Laçin 83 şu anda Mevcut MK82'lerle Kullanılıyor MK82 standart bombalarımızla kullanılıyor Bu teslimatın sonrasında zırh delici, zırh delici diyorum, e, sığınak delici versiyonlarında iş çalışacağız ama şu andaki versiyonda özellik yok. Dördüncü sorunuz, mini mühimmatın ismi var mı? Onu zaten cevaplamış olduk. Mini mühimmatımız aslında şu anda, mini güdümlü mühimmatımız, e, özellikle bizim özel kuvvetlerin çok e, faydalanacağı, hem durum farkındalığı sağlayacak hem de noktasal hedefleri vurma kabiliyetinden dolayı ee, dost unsurlara ge gerçekten çok ciddi avantaj sağlayacak bir teknoloji olarak sunacağız. Belki burada şunu söylemek lazım. Bizim kullanıcımız, bizim e, kuvvetlerimiz gerçekten yaptığı harekatlarda masumların zarar e, görmemesi noktasında azami hassasiyete sahip. E, belki de diğer e, silahlı kuvvetlerin en büyük farkı bizim silahlı kuvvetlerimizin. Dolayısıyla... E, e, Özellikle meskun mahallelerde yapılan operasyonlarda sivillere, masumlara zarar vermemek çok çok önemli. Bizim askerlerimiz kendilerini feda ediyorlar ama masumlara zarar vermiyorlar. Bu son konuşulan mühimmat aslında bu hassasiyetten doğmuş bir mühimmat. Yani bu mühimmat bir binanın penceresinden, istediğiniz penceresinden girebilecek, aşağıdaki, yukarıdakine zarar vermeyecek bir mühimmat. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Çapı aslında 40 mm bomba atarın içerisine sığabilecek şekilde tasarlandı. Ee, yaklaşık 2 kilogram civarında bir mühimmat olacak. Yani muhtemelen şu kadar. Evet 40 mm bomba atarın çapında. Ee, aslında e, silahtan da atılabilir versiyon olacak. Yani onu da söylemiş olalım. 40 mm bomba atardan da atılabilecek şekilde olacak. Evet buyurun. Dersin. Efendim önce bu atmaca e, kara hedef gemiden atılacak mı yoksa şimdi de, atmacanın daha, aslında e, atmacan iki tane versiyonu var nereden atıldığının çok önemli yok yani kara atmaca dediğimiz kara hedeflerine angaji olabilen atmaca satıttan satıha e, ateş kabiliyetine sahip ve e, karadan kara hedeflere de angaji olabiliyor. Bizim normal atmacamız, testini bitirmiş olduğumuz atmacamızda deniz hedefleri için, aref arayıcı başlıklı olan. Bunu isterseniz karadan deniz hedeflerine karşı atabiliyorsunuz veya gemiden deniz hedeflerine karşı e atabiliyorsunuz. Esküriktir komutanlığı doğa akdeniz ısınması sonucu karakomşu atmaca yönünde bir talep verdi. Evet, yani, doğru. Açıcı aracı doğru. Ondan farklı bir çalışma. Peki efendim, bir de atmaca yok iki vardı. Çift arayıcı başlık olacaktı. Hem aref hem hayal. Evet. Onların arasında bir ürün var. Çift arayıcı başlıklı olan versiyonunda çalışıyoruz şu anda. Ama şu anda silahlı kuvvetlerimizin, deniz kuvvetlerimizin envanterinde olan zaten füzemiz karadan atılabilir. Evet. Ve deniz hedeflerine angaja olabilir yapıda. Ee, onun için şu anda e, bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Peki ayak mı yoksa imaging infrared? Imaging infrared olacak. Peki başlık... E, başlık yani, san tarafından sizin geliştiriliyor. Sizin? Evet. Neyden bahsettiğinizden bir de olarak bu... 3 yıl da almadığımız frenin e, milli versiyonu olacak Doğru. Bunun biz e, fuar öncesinde milli pansir, milli eklememiz vardı. Kara konuşlu versiyonu olacak mı? 6 evet, 8 6lara üzerinden. Yani, de belki üzerinde bir... Şu anda şu anda Sungur zaten e, zırhlı araç üzerinden atılabiliyor. Yalman silah platformundan evet. atılabiliyor. Ee, daha daha belirgin Şu anda bununla ilgili bir cevap vermey Olur yani? Şu anda onunla ilgili bir şey söyleyeyim ben. Peki, Levent'in ne zaman operasyon edilemeyecek? Çünkü şey dediniz, biz, yani rendeki gibi bir pasif alet başlık bekleyeceğiz. ekleyeceğiz, Denizliği biraz daha. Şimdi, Rem'in iki versiyonu oluyor. Aslında Rem'in diye bize, e, Levent'in iki versiyonu olacak. Birinci versiyonun çok hızlı bir şekilde mevcut füzelerimize teslim etmeyi düşünüyoruz. Mevcut sungur füzelerimizde. Ve üzerinde radar ve elektrooptikleri de geminin radar ve elektrooptiklerini kullanacak şekilde entegre edilecek. Ama asıl nihai hedeflediğimiz olan versiyonunda hem füzeden üzerinde değişiklik olacak hem de kendi bağımsız elektrooptik ve radar hedefleme sistemi olacak. Yani bağımsız şekilde, hani C-RAM'de ne benzer bağımsız şekilde hareket edebilecek, her platforma yakın hava savunma desteği sağlayacak olan bir ürün olacak. Hangisi için? İkincisi için şu anda bir tarih vermek çok erken artık. Önceyefendi olarak bu MİLDİCE şey yapışı sistemi Evet. Ee, şimdi i̇lk olarak MİLDAS MİLDAS MİLDAS MİLDAS MİLDAS MİLDAS MİLDAS MİLDAS MİLDAS MİLDAS MİLDAS MİLDAS Yani onunla ilgili şunu söyleyeceğim. E, İstanbul gemimiz biliyorsunuz 2023 yılında teslim edilecek. İnşallah e, MİLDAS da teslim edilecek. Üzerinde <gülüyor> herhangi bir sıkıntımız Şu anda bizim takvimle ilgili bir sıkıntımız yok. Ee, üretim süreci devam ediyor. Peki tasarım olarak işte siper geliyor, senayi eskile geliyor, gezgin geliyor. Yani bundan ömrüne bir tasarım mı yapıldı Yoksa sadece hishal atacak, onun için yok. Ee, şu anda güdümlü mühimmatlarla ilgili deniz kuvvetlerimizle ee, görüşmelerimiz devam ediyor. Nihai halini almadı. Ama elimizde mevcut da aslında İstanbul ee, gemimizin üzerinden atılabilecek güdümlü mühimmatların hepsini atmayı biz hedefliyoruz. Sıcak yapıcı soğuklar Sıcak atış olacak, sıcak. soğuk atış olacak. Teşekkür Şimdi ilk e, sorunuzdan başlayayım. E, aslında Rokestan'ın bütün kabiliyetleri sadece denizaltı, uzay veya işte hava sistemleri diye düşünmemek lazım. Rokestan e, herhangi bir güdümlü sistemi hayata geçirebilecek. itki motor sistemleriyle, navigasyon sistemleriyle e, bu teknolojinin hepsini kendi içerisinde geliştirmiş olduğu teknolojilerle vakıf. Rokestan onun için uzay teknolojilerinde de çok hızlı bir şekilde mesafe kaydetti. Ve malumunuz geçen sene sonunda 4 tane üst üste başarılı atışla uzaya 4 kez üst üste erişimi başardı. Evet, ee, yanlış anlaşılmak istemem ben de uzayla uzayla uzay arasındaki iletişim ve iletişim ilişkiyle konulamakısından aslında... Temel teknolojilerden bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Aslında navigasyon teknolojileri, elektronik teknolojiler, yönlendirme sistemleri, e, bunların hepsi benzer teknolojiler. E, ama denizin altı ile uzay arasında çok ciddi e, çevresel koşul farkları var. E, ama temel teknolojilere baktığınız zaman, bu temel teknolojileri geliştiren ekibimiz, hem uzay sistemleri için, hem deniz için, hem güdümlü mühimmatlar için, temel teknolojilerin hepsini geliştiriyorlar. E, ve o temel teknolojiye şu anda, o temel teknolojinin birçok kısmına Rokestan'a sahip bunun gücünü kullanarak zaten hızlı bir şekilde ürün elde edebiliyor. E, Bunlar arasında çok büyük benzerlikler var ama çok büyük farklılıklar da var. Temel kabiliği aslında benzerlikler ve farklılıkları bir şekilde ayırt edebilmek ve ona özgü çözümler oluşturabilmek. E, bu noktada da Rokestan'ın şu ana kadar başarıyla bu süreci getirdiğini söyleyebilirim. E, atmaca füzesinin pazarı ile ilgili e, sorunuz aslında kimler ilgileniyor? Atmaca aslında şu anda dünyada birçok ülkenin ilgilendiği bir yorum. Ama tabii devletimizin yönlendirmesiyle onlarla yapılacak olan görüşmeler sonucunda bunların satışına karar verilecek. Ama şunu söyleyebilirim, talep çok yüksek. Yani Atmaca ile ilgili talep çok yüksek, tahmin edebileceğiniz bölgelerden çok yüksek. Özellikle Türkiye'nin ilişkilerinin iyi olduğu, Doz, kardeş, müttefik ülkelerle bu kabiliyetin paylaşılmasını istiyoruz. Ama şu anda isim vermek için, bölüm verilmek için erken ya, gerçekten. Ee, bunun dışında üçüncü sorunuzdaydı, Ben kaç yıldım. Aslında ne kadar sipariş aldık? Ilgili ilgili bir evet, var, şu anda henüz sipariş var almadık. Tasarım ve millilik. Evet, tasarım ve millilik ve zaten ben... Rökesan'ın temel görevi. Malumunuz şu anda Türkiye çok ciddi bir şekilde adık olunmamış bir yaptırımın altında. O yaptırımın bize sağlamış olduğu olanaklarla biz milli ve yerli sistemlerimizi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde geliştirip envantere sokmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da başarıyla geldik. Bundan sonra da çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bazı temel teknolojiler konusunda uzun yıllardır yapılan çalışmalar meyvelerini veriyor. İşte Atmaca bunların en önemlilerinden bir tanesi. Ee, yine Akya ağır torpido, e, dünyada çok az ülkenin yapabileceği bir e, sistem, bir e, deniz altından fırlatabilecek bir sistem. Bunun yerli imkanlarla yapılmış olması aslında Türk savunma sanayinin gelmiş olduğu nokta itibariyle gerçekten son derece e, güven verici bir nokta. E, Akya ile ilgili şu bilgiyi de paylaşayım. Akya sadece deniz altılara ve e, deniz üstündeki gemilere değil, aynı zamanda Üzerindeki ee, sonar arayıcı başlığıyla değil, dümen suyuna da yani gemilerin pervanelerin çıkartmış olduğu sesi ve hareketi de duyarlı alıcılarıyla gelişmiş versiyonlarından çok daha üstün özelliklere sahip bir platform olacak. Ee, bu platformu hayata geçirebilecek dünyada çok sayılı ülke var. Ee, Roketsan da bunu şu anda e, başarmış durumda. Bunu da temel teknolojileri yapmadan işte motorundan elektrik sistemlerine, harp başlığına, arayıcı başlığına, Üzerindeki elektronik kontrol sistemleri ne kadar yapmadan e, bunları hazır olarak bulabileceğiniz bir yer yok maalesef. Onun için milli ve yerli teknoloji bizim için olmazsa olmazlardı.